Yo yo yo yo yo yo. Merhaba merhaba merhaba merhaba. JT sual Hoş geldiniz. Bugün YouTube şarkılarına tepki veriyoruz. Üçüncü bölüm. İlk, ilk bölüm gerçekten çok beğendiğiniz. İkinci bölümde beğendiniz. <gülüyor> ben de beğendim onu. <gülüyor> evet. Ee, ama bu üçüncü bölüm ve gerçekten sizden e, öneri öneriler artık zaten. Bizden <gülüyor> ilk şarkı Raymond ve Benjamin Given Yalan söylüyor. mi misiz? Ah, misiz. yalan söylüyor. O zaman mis o yüzden yalan söylüyor ve Brad Chun güvene bu espri yaptım zaten. Bir daha yapacağım. Tamam. Güveniyorum yani. Tamam. O yüzden devam edelim. Arkadaşlar benim gibi kafanız karışık oldu değil mi? Ha, sıkacağım az be. Kalacağız ne yapıyorsunuz ya? Ay. Ay. Tamam. Raimen ve Bergjan Güven karşı yaka. Eee karşı yaka. Ezberi geliyor tamam. Karşı Enes Batu. Eee bir şey. Lütfen onu onu Arkadaşlar abone ol videoyu paylaş Instagram. Thank you very much. yazabilirsiniz ve videoya girelim girelim benim indian uh, indian rit ritmik, <gülüyor> Ya yozum yozum baba. Yüzü baba. geldi değil yapıyorum hemen ee. Pardon. Dedek çekeyim fish'in. Tekrar. Yok, tamam etme. Bence sinerden zu Yani daha çok güzel olacaktı bence. But we şey ya. Ça distract ya. Yani kadar uğraşmalarına gerek yok bence. Yani yani çok yani, yani o zaman bizim yani cim... hayranlar için Zef için yani zevk mısın? Ben... Uh, <gülüyor> Lama, Lama la alabilirim bilmiyorum Ama... ...tağıdılıyor <biliyor> musun beni? <gülüyor> Ama geri çıktın yani daha, daha dans edebilirdim yani. Ya da anlıyor musun? An, anlıyorsun ne demek çalıştım <gülüyor> Beni işini, benle uğraşma, çekerim peşini. Senden ne yapıyorsa dinle hemen Sonunu bulamadım, bitişi. Ben Ben ben bir <gülüyor> şey yapamadım. Come kardeşim az yavaş, bak yine var ne vallahi gerçek çok seviyorum. ne diyorum çok seviyorum onu gerçekten. Hmm. Aşık galiba. Ya bu aşk, Allah Allah bu değil ya. Yani çok samimi çok samimi bir çocuk. Um, <gülüyor> ya sıktır Yine <ya>. çok <gülüyor> İzlediğiniz <gülüyor> da, da Bir dakika, ne oldu biliyor musunuz? Ne? Raymond şarkı söylerken kamera tutuyor Berkcan kamera. tutuyor şarkı söylerken Raymond şarkı söylerken İkisini şarkı şarkı söylerken Belge Quebec camera says Jack. Soul of the the dog we take them. Ah. Evet arkadaşlar, bir saatte nasıl şarkı yapılır konulu videomuzun sonuna geldik. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Duyanların kalitesiz diş evet, şapka reminded aldı. Geldi. Bilmiyorum ben benim olduğum her iş kaliteli ol. <gülüyor> e, <komikti>. Ne diyorlar ya? <gülüyor> oh, Aa! Tamam ikinci şarkı. Bırakam ne düşünüyorum bu şarkının hakkında ee, şimdi söyleyemem. Bunu dinledikten sonra söyleyebilirim. Sen? Bir şey anlamadım videoda yani şarkıda. su yani, Ben yani hiçbir şey demiyorum ya. Tamam. Yani o yüzden şey olarak değerlendirmeyeceğiz değerlendiremeyeceğiz sözler olarak. You not reading according to lyrics. Bir dakika. Bu gerçek mi? Hayır. Canlı Wow. Battle right Messi şarkıyor. All right. The Battle I think Battle right are Anai or something. I don't know. What? this Yeah. This guy, yeah. kendini motorcu sanıyor. Aa aa aa aa o. He really gözük yapıyor. taklit ediyorsun. video izlenmeyince ağlıyorsun. Ağlama mı? Ağla. Deşke kanalına annenin olsa. Oh, quest. <gülüyor> <gülüyor> ah. Quick question guys. This is just for jokes, right? Or the they actually mean this in each other? bu, hmm. ee, bu şakay şaka için miydi ya da gerçekten yani kavramıyorların this fallen out ya gerçekten. Tofaş amine kalır kendi vlog'u olmus mazıçı benim ön şoförüm bana laflar etti sakin oldurur kabu ya ay actually actually like five just one o zaman bu ne Adamlarda bava edin, yemediğin şey bu mu kalmıştı? bir bir. Kendini komik sanıyorsun, burada tek yalak sensin. Çünkü o. 666. 666. subscribers no ama this was Evet çok zaman diye bu Oh. Ha they it called when oh. they unveil their cars bu kancı evi nıslar ninçaları keysin çok çok özür dilerim öyle denemeyi istememişti Gayri çünkü yani ya evet, ya bir. Tam bir fightıyoruz rezols for jokes. Şaka şaka geliyor. Bu plastik mi mi çalıyor? onun adı da benimle Kırmızı olmuşsun. başla seni. Hemen inşallah. O A dost kardeş katakan cemekistan'dın gibi oh mi aa o digi cosolu bu gelsin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 lak kala o kadar yanımda şarkı better ya bro i even think his voice is Alo alo. Şimdi bu şaka avdığını anlıyorum. Eee, anlıyorum şimdi. burada risk aldım yani bizler buradaki bütün Sadece olarak yaptım. Yani kimseye böyle saldırma amaçlı yapmadım. Buradaki bütün teşekkür ederim. Ve hepsini takip ediyorum. Kendilerine çok selam burada Kendinize çok iyi bakın. Beni aşağıdan ve kanal ve tam çok bir şey diyeceğim. Demek ki şu iki yani videolar eee şey değildi. Ciddi değildi. Evet, evet, evet. Daha hangisi daha en çok beğendin? Yani daha hangisi daha hmm. beğendin? Ben en Ben az Ben de. Evet arkadaşlar. Ee, işte bu yani. Sonra geldik. Yani geldik. Yani, yani dünya dünyanın dünyanın sonunda video'nun soluna Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Gidiyoruz. Bir dakika sefere göre ne kadar. Hayır, ama gitmeden önce abone ol. No, no, no, no. no <gülüyor> abone ol. Videoyu paylaş. Video biz Instagram'da takip edebilirsiniz istersen. Yorum yazabilirsiniz. Bir dahaki sefere göre ne kadar. Barış.